Dinle. Şey şimdi şeyin uzağı dinliyoruz. Hayır hayır. Ya gelmez ki. Güzelsin. Adamı, adam. Hayır adamı düzerek. Sen Seçimden bir şeyden burada bulacaksın. Adamın. Adamın. Adamın. Dedik ki 35 dakika başka Allah hadi